Selamünaleyküm arkadaşlar günaydın sınavı da unutalım maske alalım bugün erasmus aramına gireceğiz saat şu an 9:40 ee, kahvaltı ineceğiz. Beytullah da ayar onunla birlikte gideceğiz ee, kahvaltı ardından diş fırçalama sonra işte aşağı ineceğiz oftan Trabzon'a gideceğiz biz ana kampüse Erasmus hakkında biraz bilgi vereyim Erasmus Değişim Programı yani İngilizce sınavı var sadece bir yazılı test bir listening var yani dinleme kısmı ee, sınava girdikten sonra işte 50 puan üstü alırsan en az ee, başarılı sayılıyorsun öyleymiş ee, burada mesela belli ülkeler var o ülkelere gidip bir senelik şey görebiliyorsun ders görebiliyorsun biz de şansınız denice bakalım hangi ülke çıkacak? Hangi ülke çıkacağını siz seçmiyorsunuz. Şansınız hangisi gelirse. Şimdi kahve teylerim. Şimdi şu kahvaltıyı 2. 75 verdik. Afiyet olsun metin. Evet sayı seyirciler. Ve <gülüyor> <gülüyor> Ziraat'tan kaç lira, lira çekti? Evet. <gülüyor> Adam zengin abi. Adam zengin. Parasını çekti. Şimdi saat şu. An. 10 çeyrek. Onla çıkmayı planlıyorduk ama biraz geç kaldık. Bir şey olmaz. Buradaki sesler çok kötü geliyor biliyorum. Şu arabaların sesi falan çok fena geliyor. O yüzden burada videoyu çok uzun tutmayacağım. Şimdi bir de aşağı ineceğiz otobüse binmek için. Sonrasında oradan Trabzon'a geçeceğiz. Hadi. Hadi. Arkadaşlar şimdi geldik şeye. Otobüse bineceğiz. Buna bu gider mi acaba? Buna bakalım. Şu an 12 mi? 11, 11'i çeyrek geç, 11'i 20 geçiyor. Otobüsler indi de maskeyle boğuluyordu gaz kalsın. Şimdi bizim kapısın girişi bu tarafta. Üst geçitten geçeceğiz. Bu C kapısı çok ses var biliyorum o yüzden videoyu burada kapatacağım. Eee, C kapısından giriyoruz içeri. Hadi İsmail, hadi bir koş. Bu yukarı yukarıça nerede yüksek yabancı dil yüksek okulu var? Erasmus mi? Hatıra Park. Erasmus Hatıra Park. Hı -hı. Gel sen de bak buradan gidelim. Burası daha yaşlı. O. Dönüşü bir yoldan götüreceğiz. Biliyor musun? Tenha tenha yollardan götürüyor. Ne yapacaksın? Dönüşter <gülüyor> kamerayı Abi gerçekten güzelmiş şu an. Şey de şu an ön kameradan bile güzel çekiyor. Arka kameraya geçin. Yabancı diller mi yüksek? Yabancı diller yüksek okulun. Burası güzelmiş Ama bizim fakültede yeşil alan yok ya Her yer taş Yalnız burası gerçekten güzelmiş, hoşuma açtı Tam aşıklar yürüyüş salonu gibi bak Yürüyüş salonu ne? Yürüyüş, yürüyüş salonu, yolu yolu. yolu yolu Lan burası yol <gülüyor> Arkadaşlar yalnız yürüyüşten burası güzelmiş <gülüyor> Hadi bekle sen Güzel ya. Biraz sessiz olayım da dinleyin burayı biraz. Gerçi arabanın sesi çok daha geliyor de. Neyse susayım. Heykeli çekmelik demeyiz ya. Gelmişken çekelim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bunların burada havuzu var. Nerede ya, adalet? Havuzu havuz. <gülüyor> Böyle bir şey yok ya. Abi şu manzaraya bakar mısın? Bu nedir? Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Yani biz orada o fakültesinde rezil oluyoruz ya, ya o, böyle bir şey yok. Of of, of, of. of of gerçekten of ya Kıskandım Buradan katüden bu videoyu izleyen herkese selam olsun değerini bilin adam akıllı dersinize çalışın. Evet kafede biraz oturduk şimdi gidiyoruz şeyin oraya. Sakitler hmm, meslek yüksek okul. He oraya gidiyor işte. Abi çok sessiz ya. Yemiri diyor çok sessiz. Şimdi bizim fakültede olsaydı dakika başı araba sesi. Vuş, vuş, vuş, vuş. Bilmiyorum. Deniz herhalde tüm sesi emiyor ya da bu yeşillik. Hayır alan büyük. Alan büyük, geniş, açık alan, temiz. Hemen buraya nakil yaptırıyorum. Şaka tabii ki de yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir lensin baksana böyle çimlerde oturacağım işte. Çimlerde oturacağım da işte yapacak bir şey yok ama Vaden de oturamıyorsun yani. Neyse sağlık olsun. Bizim fakülte taştan başka bir şey yok. Taş bina. Ya ne gömdün ofu da sen daha. Gömerim. Okuyacaksın işte orada 3 sene. Gömeceğim. Sene <gülüyor> bir, bir sene daha online olsaydı daha güzel olabilir. Sen yaşadığı yeri gömmemesi lazım bence. Yoksa mutsuz olursun. Ama buraya gelince de şimdi orayı gömmemek ya elde değil ya. yapacak bir şey yok yani. Şu an 2 sene daha oradasın yani. Sen şu an oraya gömersen dur, orayı gömersen orayı çok kötü düşünürsen. Abi, ama dur en az bu sıçralak adlanırız da. Bir sene var artık orada olmaz. Bir sene de yarım dönem. <gülüyor> Ya, nasıl yarın yani? Bir yarın, sene bizim, yarın ne Bizim sınıftakiler gitmiş. 3. sınıfa geldik. Allah Allah. Bizden iki kişi gitmiş, he. Oha. Valla çok iyi. Sene, bu sene bu sene orada okuyacaklar. iki sene. Yani bir sene orada E sen o zaman ben daha mezun olamam. <gülüyor> sen de sen daha mezun olamam. Vallahi yani senin 7 var. bitireceğim aslında. Neyse, <gülüyor> bir şu şeyi dedim biraz soruşulur arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bakıyorduk. Şöyle bir baktım net buradayım dedik Kaf. şu 34. C buluk 206. Hmm, Bir sınıf de... bak burada hepsi ne C 208. La. Bu nasıl istediysin kardeşim? Ya ne isteyeceğim? Tangiye kasaya girem. Arkadaşlar şimdi. <gülüyor> Şeyin orada yüksek yabancı yüksek orada bir ka kantindeyiz oturuyoruz. Son tekrarlarımı yapıyorum. Yani bilmediğim kelimeler vardı bütün çalıştığım şeyde. Onları da tekrar ediyorum. Dilata, gramer çalış. Benim psikolojim bozuk gençler. adam psikolojisi bozuk. Niye? Kapısı sevgi şey. çünkü ara yapacak bir şey yok ya alışacağız. Neyse biz çalışmaya devam ediyoruz saat 12:56 bir buçukta sınav var bir yarım saat falan şu binlediğim şeylerle bir Abi bir tuvalete girelim dedik. Tuvalete kapısını kilitlemişler böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse taciz artık. Tamam, şimdi diğer ee, bluha girip halletti bir şey. Çeviri, şey Peyton'la da çalışıyor, kral bekti ben ya, adam çalışıyor. Evet Peyton, nasıl hissediyorsun? Heyecan et. Aysa bak, sınava gidiyoruz ya. 15 Neydan 1-20 şu an, bloklara, odalara gideceğiz şimdi, sınıflara. Çok yakında, anında biri vardı ya, grup çekemiyorum ya. Video çekemiyorum ben, yok öyle bir şey yarın başlasın. 5 var. Arkadaşlar sınav şimdi bitti. Ee, yani bana aşırı zor gelmedi. İkinci ilk oturum bitti diyeyim. Biraz sınav hakkında bilgi vereyim. Ee, geçen çözdüğümüz sınavla yani dün aynısı bizim ya. çözdüğümüz sınavlarla aynısı neredeyse birebir ya şey olarak yani yapı olarak hepsi aynı. Yapı işte. olarak hepsi aynı. Hani sıralaması, dizilim falan hepsi aynı. İşte Aynen. sorular şeyinize bakın mesela. Örneğin bizim üniversite örnek vereyim, Katu Erasmus e, çıkmış soruları yazıyorsunuz, örneğin bu bizim üniversite için. Çıkmış sorulara bakabiliyorsunuz, onlardan çözün, bulabildiğiniz kadar Erasmus sorusu çözün. E, yanlışlarınıza ve şeylerinize bakın, bilmediğiniz kelimelere, yani sizin için çok zorlamaz bence. E, onun dışında şu an girdiğim sınav bana göre çok zor değildi, Zor da ama öyle aşırı zor değildi. Evet Bektullah sen dinliyoruz. Dinliyorum ya bana zor geldi, yani çok çelişkili bazı sorular vardı. Anasaydım Türkçe paragraf, bazılarında iki arasında kaldım, diyorum hangisi acaba olabilir acaba? <gülüyor> şey, e, ben de, de hani bazı sorularda arada kaldım ama öyle aşırı şey değil. E, şey vardı mesela, sınavda e, YKS'de iki gibi alışıksınızdır. Şey var, neydi onun ismi? Neydi onun ismi lan? Heh, optik var, optik kod diyeceksiniz. Son dakikada çantama koydum eşyaları. Şey, Son dedim bir optik kontrol edip bir baktım, şey, sınıf... C iken oda numarası ile şeyi kont, e, kodlamamışım okul numaramak hemen çıkartıp kodladım. Tam bitti. Adam şey yaptı neydi o ismini dedi ki e, bitti süreniz. Aslında unutuyorum şey unutmayın. Adınızı soyadınızı falan. Geldi. Son dakikada sınavda kaldı. Sabahtandır bunu bekliyor Ben bitirdim. Kaç geçe bitirdim biliyor musun? Baktım şuradan. Ben 5 dakika 20 kalın. geçe bitirdim ben saatime göre. Ben saat, ben de yok, 2 dakika falan yeri de sanırsam. 18 geçe bitirdim diyelim. Sonra kaç 25 dakika falan da kontrol ettim. Ben de 15'te işte. mi 20'de mi bitirdim şey. Işte. Sonra full hepsini tekrar geri okudum. He ben baktım işte Yani aklıma kalanlar vardı. Ya bilmiyorum. Ön sayfadaki o şeyler biraz sıkıntı olabilir. Bilmediğimiz kelimeler. Neyse umarım senin Erasmus'ta video atarsın. İnşallah, inşallah. Ama senle değil tabi Sen ayrı yerde bulacaksın. Bana şerefsizce Neyse şimdi bir gidelim. Daha listening var. İkinci ee, ikinci oturum. Bir lavaboya gideceğim ben. Gel ya. sen şimdi şimdiki kaosu gör işte. Değil mi? Şurada hocam nerede? Her yerde bir sürü ses çıktı. He ona sıcak bilmiyorum. Kulaklık versinler herkese. Ee, şey <gülüyor> ya kapıları kapatırlar da. Ben ya onlar bot lan, giyenler var. Onların o kadar şey hoparlörleri falan yürüyor ya bot yürü bot yürüyor nasıl ses çıkıyor? Ha yerde şey sessiz yani. Bir de uçak sesini duydun mu? Ne kadar çok ses çıktı. He ya. 2 tane geçti saydı. Neyse biz biraz laboratuvara falan girecek. Oh, e, bekleyeceğiz. Kardeş bekleme. Tam beraber ben gideceğim ya. Git <gülüyor> sen Arkadaşlar saat üçken, üçü beş falan geçiyor. Biraz sınav hakkında bilgi vereyim. Ee, sınava giriyorsun, yani o da, o da değil sınıfa giriyorsun. İşte kimliğini falan çıkart, masanın üstünde kalsın çünkü hoca senden sonradan isteyecek. Ee, yani sınav esasında bizden istedi, çıkartmak zorunda kaldık. Yani dakika çok şey yapmıyor ama rahatsız olmamak isterseniz şey kimliği bırakın masanın üstüne, hoca gelip bakar zaten kağıt verecek size imzanızı atacaksınız sonra işte test kağıdınızda optik gelecek işaretleyin ee, isim soyisim numara sınıf numarası ee, işte bir de şey yazıyorsunuz fakültenizi falan onun yazıyla yazıyorsunuz diğerlerini kodlayacaksınız ee, sınav 75 dakika 50 sorudan oluşuyor ee, hep şey var şimdi, bilmeyen kelimeler var boşluk doldurma var paragraf var paragrafta anlam var anlam bozan cümleler var Hepsi sen ne anlatıyon ne? Oğlum bir lan, insanlara Erasmus'u anlatıyosuz ya. Sadece vlog mu? Bu videonun amacı sadece vlog değil. İnananlar. <gülüyor> ha yüksek okul. Ney bu? Kat yabancı diller, yüksek okul. Ha neyse. Ya, 50 dakika, 50 soruya 75 dakika bence yetiyor. Okuma hızınız da iyiyse sıkıntı olmaz sizin için. Ee, i̇lk oturum dediğim gibi böyle ahım şahım zor gelmedi bana. Belki <gülüyor> kötü de alabilirim bilmiyorum. Ama göreceğiz yani. Zaten yine onların duyurusunda. İnstagramda paylaştım, Instagrama şuraya bırakıyorum. Buradan da takip edebilirsiniz. Yani bakalım, göreceğiz. Birazdan da listening sınavı var, ikinci oturum. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar saat şu an 3:52. Totalde sınav 22 dakika sürdü. Ee, şöyle söyleyeyim, hızlı bir sınavdı diğerine göre. Ee, i̇ki tane şeyden oluşuyor, iki parttan oluşuyor. Birinci kısım, ikinci kısım. Yani i̇ki tane hikaye dinliyorsunuz. Ee, hikayeleri British accent dinliyorsunuz. Yani Amerikan aksanıyla ya, değil. Ya ya. Bilmiyorum vallahi British de kalın yani. Bir Harry Potter hikayesi vardı. Bir de bir tane e, Meghan ile yapılan bir röportaj vardı. Ee, yani hızlıydı. Önce onu söyleyeyim. kere dinlettiler. Bir kez dinletiyorlar sonra bir dakika bekliyorlar. Ardından diğerini dinletiyorlar. Yani bir kere daha dinletiyorlar. Sonra o bitti. Birinci hikaye. Sonra ikincisini de aynı şekilde yapıyorlar. Hızlı bir sınavdı. Beytullah, sen nasıl geçti kardeş seninki? Kolaydı bu ya. Ben bu zaten, diğerine göre... Ben zaten listening'likleri çok iyi yapıyordum da şeyde kendi de. Neydi? Yüzden, an, ne, benim listening gibi... Nereye gidiyoruz? gidiyoruz? Biz her türlü orada çıkış Artık yok ki. işte Neyse şu oturağa biraz oturalım. Çok çok Küçük yani. havuzun başında. Demokrasi alanı kardeşim. Demokrasi alanı. Neyse biraz oturalım. Biz sınav şeydi ya biraz. Yorucu mu? Ne bileyim biraz tuhaf geçti. Ben de ikinci kısımda biraz, zor, biraz zorlandım anlamakta. İkinci kez dinlediğimde anca biraz şey olmaya başladı. Neyse bakalım görelim artık. Haydi sos. Evet sayın arkadaşlar burada küçük bir havuzumuz var. Karşısı da manzara. Bizde böyle bir şey yok. Anlatan bir şey görüyor musun? Yani şimdi burayı kıskanmayalım da ne yapalım? Siz söyleyin. Bakın işte üniversitede öğrenciler oturuyor altlıkta. Çimen'de. Bizde yok aga öyle bir şey yok kıskandım. Neyse açıp açıp bu videoyu. Ha bakın tam uçak da geliyor lan. nerede? Ha, bak şimdi uçak burada dibimizden geçecek. Durun göstereyim hazır gelmiş. Tam Çünkü havalanı burada. Havalanı burada dibinde. Dur göstereyim. Havalandan bizim eleman çok çığıyor nerede? Hop. Ses gelir mi sesini geliyor. Şuraya. Oo. Evet Uçak. İşte ana kamptesin siz öyle şey gibi. <gülüyor> hava Allah, hava Allah diyoruz. Oturuyor, uçar izliyor kendine. Şey Türklerin çok yaptığı iş var ya en çok severek yaptığı şey çalışan şeyde izlemek. Ne bileyim iş yapan kepçede izlemek. Burada da oturup uçaklar izliyorsunuz. Neyse biraz burada oturacağız sonra nasıl gideceğimizi düşüneceğiz. Biraz kampüsün o e, demokrasi alanında otururuz. oturup hasret giderdikten sonra şimdi havaalanına oraya gideceğiz, oradan otobüsler geçiyordu onları bileceğiz biz dönüyoruz. İnşallah bir sıkıntı Şuradan olmaz bu seher buradan gideceğiz ee, şimdi, şimdi oraya geçeceğiz oradan otobüse binip gideceğiz sınav sınav bu arada ücretsiz arkadaşlar belki merak ederseniz diye söyleyeyim söylemedim olmasın ee, genel olarak benim sınavım Genel olarak iyi geçti. Aşırı zorlanmadım. Sadece dediğim gibi İngiliz aksanı vardı lise e, dinleme kısmında. Onun dışında öyle aşırı zorlanmadım. Güzeldi. Burası da güzel. Yurt, e, kampüsteki insanlar da güzel. Hayvanları bile güzel. O derece yani bu kampüste niye biz yokuz hali onu sorguluyorum. Otobüs bekliyoruz şu an. Bu are set. ikimiz İkimiz üz şu an buradan gideceğimiz için. Neyse. belki seleye bir daha arasız sıra burada gireriz. Neyse, şimdi otobüs bekliyoruz. Şeye doğru gideceğiz. Ofa. Köye gideceğiz şimdi arkadaşlar. Saat şu an tam 6. Bir, iki otobüs mü karşı, Bir tanesi kaçtı hiç doluydu durmadı otobüs beklerken bir tanesi de geldi sadece bir tane müşteri aldı gitti Diğeri de geldi yine o da doluydu hani zar zor adam aramış şey yapmış işte yer ayırmış Onun dışında yoksa o saatlerde şey çıkmıyor of'a e, e, yani boş araba çıkmıyor genelde yani Belki bu videoyu Trabzon'dan veya Of'tan biri izlerse onun için söyledim Neyse şu an saat tam 6 biz indik yukarı doğru çıkacağız yani yurda doğru gideceğiz Yoruldum ve açım ve dilin damağım kupkuru çok susarım. Neyse. Acık mı? Beytora da acıktım değil. Acıktım. Bitti. Neyse biz kaçalım şimdi. Gidelim artık yurda. 6.21 tam 20 dakikada varmışız yurda. Açız direkt yemeğe koşacağız şimdi. Hı. Gene biz gene biz. Ee, şey sipariş verdik pizza. Domino's pizza. Bir de bir şey asmışlar şurayı onu göstereceğim size. Orada da aynısı var mı? Dur ben şuradan göstereyim. Şöyle bir şey asmışlar. Bak. Şaka bir şey diyor. Buna mutfağa giderdin. Neticene çekerim. He onla girmeyek. Onu bir yere indirek. Kimse almaz inşallah. Ayakla basalırsak işte. neyse biz şimdi 13 liramızı kullanacağız yemek aradan su ayran ayran mevsim falan alacağız. <gülüyor> Yemeğe Bu saldırdı da. Arkadaşlar şu 13 liraya Şey al. Evet arkadaşlar en son pizzamızı yediğimize göre Çok şükür bugün karnımızı doyurduk Güzel ilk defa kayaka yurduğunu alamaklı yemek yedik Yani kayaka yurdunda değil Kayaka yurduğunu yedik ama işte Kayaka yurdu yemeği değil <Gülüyor> <Gülüyor> Betülak e günü noktalıyoruz kardeşim var mı arkadaşlar demek istediğim bir şey Hayır hepsi iyi baksınlar Kendinize iyi bakın arkadaşlar <Gülüyor> Takip etmeyi unutmayın babanın ayrına bir abone olursanız Evet, babanın ayrına. Kendi ayrınıza. Ve umarım Erasmus hakkında bildiklerimizi aktarabilmişizdir. Bizim de ilk deneyimimiz oldu. Yani çıkmış sorulara bakıp çalışırsanız bence Erasmus sınavı o kadar zor bir şey değil. Bir de listening yani dinleme kısmı içinde dizi izleyin, film izleyin, İngilizce videolar izleyin. Genelde İngiliz aksanlı olan videolar izleyebilirsiniz. Yani bu da en son vereceğimiz tüy olsun size bu videoluk için. Kendinize iyi bakın. Ben İsmail Demir. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.